Başlayalım. Herkes Aselsan, önce. En önemli konuların başında uzay geliyor Aselsan'da tek nefeste miniklerimiz için onlara uzay macerası yaşatmak üzere bir köşe oluşturmuş. Birinci aşama gençlerimiz kutularını aldılar bunların içinden geri dönüştürülen malzemeyle, güneş, güneş enerjisiyle bu birlikte bu şarj edilebilir. Hı. Bir uydu yapacaklar. Buradaki gençlerimiz aslında birer geleceğin mühendis adayları olacak. Saat 2'de çift içine tamam mı? Hepsi bu Teknofest'te siz gençleri Tekno Macerayı gördük. Uzayı araştırıp oraya çok güzel bir ortam sağlamışsınız. Biraz sizden değerlendirme alabilir miyiz? Tabii yani biz aslında Teknofest'in önemli paydaşlarından bir tanesiyiz. Daha ilk başladığı ilk dakikadan itibaren Teknofest'e paydaş olduk. Teknofest'te hani sadece burada kurduğumuz standlar biraz evvel bahsettiğiniz teknomacera 7'den 77'ye. Herkes bir şekilde Asensan'ı ve teknolojiyi sevdirebilmek adına Yetkinliklerimizle, kabiliyetlerimizle, enerjimizle, gücümüzle bir şeyler aktarmaya gayret gösteriyoruz. Tekno macera aslında bizim iki tane karakterimiz üzerinden belki üçle diyebiliriz. Çünkü bir Eda var, bir Mete var, bir de Asel robotumuz var. Biz bu üçlü, üçünün arkadaşlığıyla teknolojiyi biz çocuklarımıza sevdirmeye çalışıyoruz. İşte bültenlerimiz var, çeşitli onların kendi güncel hayatta karşılaşabilecekleri, yani çocuklarımızın karşılaşabileceği, onların da aktarabilecekleri e, konuları e, çocukların diliyle veya ilgili yaş grubu diliyle e, aktarmaya çalışıyoruz. Bunu işte sosyal medyada yapıyoruz bazen, bazen işte yazılı görsel medyada yapıyoruz. E, bu tekno macera, e, bu o konsepte. Her sene e, farklı bir e, alanla e, tekno maceradaki e, karakterlerimizi, Asili, Eda'yı, Mete'yi yapıyoruz. Işte, e, beraber bu yolculukta değerlendiriyoruz. Onun dışında Asensan'ın ürünlerinin olduğu standlarımız zaten çok ilgi çekiyor. Elektrooptik sistemlerimizden, radarlara, telsizlerimizden, stabilize silah sistemlerimize, insansız kararışlarımıza varana kadar her ürünümüzü burada bir şekilde o 7'den 77'ye herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaya, aktarmaya, göstermeye, sergilemeye çalışıyoruz. Ama bunun dışında biz Teknofest'in e, yarışma e, paydaşlarından bir tanesiyiz. E, özellikle insansız e, su altı yarışmalarını başından sonuna kadar Asay kendisi düzenliyor. E, otonom bir şekilde yarışacak e, su altı robotlarına verilecek görevleri her sene farklı görevler oluyor. İki kategoride bir ortaokul seviyesi e, ve lise seviyesi ve üniversite seviyesi olmak üzere iki kategoride oluyor. Bu iki, iki kategoride verilen görevleri gençlerimizin takım halinde oluşturdukları sualtı robotlarının tamamlamasını bir şekilde o donanım tasarımlarını yapmalarını onu robot haline getirmeleri onları çalıştırmaları otonom bir şekilde çalıştırarak görüntü işleme algoritmalarıyla kameradaki bilgiyi kullanabilme kabiliyetlerini kazanma yeteneği fırsatı oluşturuyoruz. İşte bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi'nin havuzunda yarışmalar devam ediyor. Onun dışında e, ulaşımda yapay zeka yarışmasının yine e, paydaşlarından bir tanesiyiz. E, biz e, her sene e, bu Teknofest'e dönüşümlü olarak günlük ortalama 50 personelimizi görevlendiriyoruz ki onlar da çok e, şey bir şekilde, motive bir şekilde geliyorlar, motive bir şekilde ayrılıyorlar. Çünkü buradaki atmosferin içinde olup e, buradan e, buranın enerjisiyle yeniden bir sonraki Teknofest'e kadar sabırsızlanmamak mümkün değil. Ee, çocuklarımız biraz evvel bir e, aileyle görüşüyordum. Çok enteresan bir şey söylediler. Yani çok farklı yaş gruplarında çocukları var. İşte üç çocukları vardı yanlarında. Ee, diyor, diyorlar ki yani ifade ettikleri şu: Biz ailenin bütününe e, işte hep beraber bütün aileyi bir araya getirebilen bir etkinlik. Yani her ailenin her ferdi için mutlaka bir şey bulabileceği, e, kendisinin severek gelebileceği bir etkinlik e, e, diye e, ifade etmeleri benim hoşuma gitti. Bu bir teknoloji festivali. Savunma sadece savunma sanayi değil, sivil alandaki gelişmeleri de hem kurumlar hem önde gelen şirketler burada sergileme, anlatma fırsatı buluyorlar. Burada tabii benim benim önem verdiğim husus şu: Ben gençlerimizin her sene buraya katılan hem yarışmacı olarak hem ziyaretçi olarak daha sonra kendilerindeki bir özgüvenin farklılaştığını ben gözlemliyorum. E bir de bu da bizim burada paydaş olarak Aslında arzuladığımız en çok arzuladığımız hususlardan bir tanesiydi Dolayısıyla başarıyla zevkle heyecanla yeni bir teknofesti kırmızı montu giydiğimiz heyecanla devam ediyoruz böyle Çok teşekkürler Haluk hocam.